Arka Bu net iyidir ya. Harika, pizza. Brand. Brand. Brand. Brand. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> bir tane mi var bununla? Evet. Bir tane olmaz ki. Neden? Çünkü her zaman çift olur. Tek hane ve süs şey koyulmaz gibi başa acama. Kim mesela bunu söylüyor? Keleti karakaya. Ben Keleti Keleti karakaya. Söylemesem on! Evet. ha. Aman ne bu gibi. Bu robot. 次は上太郎。さまと Dio. Biz kurduk, yaşatacak olan sizlersiniz. Ee, ordular ileri, kara göründü. Ne bir şey? Kara görüntü. <gülüyor> bir an Parisi karayıp korsanlarını bağlı bir anda. <gülüyor> Her yerim çay oldu. <gülüyor> Senin planlar. Abi o PlayStation 25 lira. Abi Hadi bu adamı geç. failed. We'll get him next time that Guys, that's what they're trading. Trade what? All those videos. We have to do something we have to do it now. <Gülüyor> Who's that? Sen biliyor musun? Sağ ol. açıyorum Kemaller'e. Şeyi göstermek için olan ekrandakini yanlışlıkla ön kameraya tıklıyorum ya. Tam yaşlandım ben ya? Tam dayı gibisin ya harbiden. Uf, ab göbeğine çay koyuyor mu? <gülüyor> Yok ama yakında duracak <gülüyor> yani çay orada. Gel boş sefer. Fortnite. Ne oldu ya? At be koy. Baba bir çekirem <gülüyor> yapılır mı, mı sonradan ben de delirdim Ananım ya elimde gazozu böyle baba Kaçan mı <gülüyor> gel muzoalem ya? Bu çocuğu canavar. Man abi, ben seslendiniz? Abi arkadaki arkadaş dedi abi. Arkada evin arkasında abi. Yemin Adem, ederim. Neredesin? Yemin ediyorum evin arkasında arkasında,olum kışkırsanız biriniz evin arkasında abi Kim Neredesin? Gel gel! Aaaa! Arkanda abi! Orda! Buna ne oldu seni! Metin sana niye sövüyor? 4. Daha olmuyor. Çok korktum! Çok korktum! Ne? Nasıl yani? Daha olmuyor. Çok korktum! abi. Sabii! Mehmet Ferit, baklar var abi. Böyle bir bug abi. mı var? Hı hı. Hala şu an aktif yani böyle bir şey yapılabiliyor mu? Yoktur ya şu an yok diye biliyorum. Çok iyi. Bravo. Bir de KFC. Ay sen büyükçe KFC tavuğum olacak. KFC tavuğu geldi. I don't know. Who you? Who you are? Nasıl koymuşlar ya. Seninle bu ne? O mal gibi de var ya. <gülüyor> Korku <Arbele. gülüyor> Ne yapıyor bu? Geluptumusam like. bana. Çekilin önümden. <gülüyor> <yolumdan. gülüyor> Acıtacak mı? Yani burada arkadaşlar bizim her zaman ki oyunlarda oyunlara bakış açımızı biliyorsunuz. Şimdiye kadar herhangi bir zorlukta bizi zorlayabilen bir tane oyun olmadı. Yani şöyle bir şey, olan Ne oluyor oğlum? Havaya bak. Zoru seçelim de. Tamam, kuş geçti, kuş. Kuşmuş lan, ben dedim kırmızı an kapışıyoruz çünkü. Aha aha. Tanımıyorum. Evet evet evet. Lan ön kaldırdım gördün mü? Irkımız, e <gülüyor> Abi son edit'e ben çok güldüm ya. Arcan'ın. Ama Instagram'da açamıyorum ki ya web'ten. Son Instagram şeyi bugün paylaştığım ya. Çok iyiydi. Emircan 10 lira. Abi 2000 lira bütçem var. Önebileceğin 144 Hz 144 Hz monitör var mı? Seviyorsun Yiğinar. Eee yeah. MSI monitörleri güzelmiş. Böyle bir duyum aldım. Bir bak abi topya. Ya. Yani çok da bir bilgim yok şimdi şaşırtmayın. Bak MSI Optics falan yazıyorlar. Adam sesi yaptım duymamak için 5 dakikarken uyandırıyor <gülüyor> Eonax e, d, e, e. Rubin Merhaba abi hazır Gecesi gecesiyken Benim için özel şarkıyı deneyim size sunuyorum Profesyonel noktasına güveniyorum Umarım beğenirsiniz Nedir abi şarkı Evet Evet Çok güzel abi CanValker 10 lira. Feth abi yeni yeni için kurulan bir projeniz var mı? Varsa katılım şartları nelerdir? Yeni. Direkt şarkının adını yaz Rubin istersen ben Spotify'dan öyle aratıp tip bulayım. E, yeni yayıncılar için kurulan bir projemiz şu an için yok ama ileride düşünüyoruz. E, herhangi bir katılım şartı yok şu an için olmadığı için. Doğal olarak teşekkür ediyorum. Just Deer. Feth abi ne yapıyor böyle? city <gülüyor> Gustarbaz. Birini gördüm. Operatör var mike. Sabanlı. Dolduruyor. Ne düşman var. Ey sağ. Ave pau. Vay. Helal abi. Çok iyi abi. Yani bir tık ekolardı falan ama bu oldu ekoladı. Selam <gülüyor> da abi ne sağlık. The Tau Taste Tail